''On gün önce babamı kaybettim. Ona da bir şarkı yapar mısın? Rica etsem rahmetli babam için de yapabilir misin?'' ''Abla, babam vefat etti de. Onun için bir şarkı yapar mısın? Benim babam vefat etti ve çok özlüyorum. Onun için yapar mısın?'' ''2015 Kasım'da babam vefat etti. Onun için de yapar mısın lütfen?'' ''Abla, babamı çok özledim. Ona bir şarkı yapar mısın lütfen?'' İçini sen tut rahat Gözün arkada kalmayacak Seninle başlayan hayat Benimle devam edecek Bana bir şey olursanma Senin kızın olduğumu hatırla Elimde senden kalan Güzel bir dünya Sıram var. Biliyorum her şeyin ilacı zaman Peki ben bunu ne zaman atlatacağım Eskisi gibi olmayacak ama Senin için ben çok güzel yaşayacağım Şimdi burada olsan öyle isterdin Burada olsan belki kavga ederdik Burada olsan elimi tutardın ve derdin Güzel kızım seninle hep gurur duyacağım Seni kaybetme korkusuyla Geçeleri ağlardım yatağımda Bana güçlü olmayı sen öğrettin Ama seni çok özledim baba benim için kaydetmesi en zor şarkılardan biri oldu. Acılarınızı, sevinçlerinizi benimle paylaşmayı tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum.